Hiçbir bir çok şey var ama laf kalmış Yazılan her kelime özleminle bir seneder. Artık başkalarına söz verirsin ölmemeye. Yeminim var cehennemine dönmemeye Ciddiğim birçok şey var Anılar sarhoş eder Mevsiminde kalan gönlü başkalarına açtın ya Tüm hafızam senle dolu Odamda hoşluk var Teninde nahoş ölüm kalbin orada hoş durmaz Bir tek ben çıkamıyorum arbi çıktım boşluktan Yıllarca tuttun elimi hatırlamak istiyorum gezdiğimiz bu şehir öldü sanki yaşamıyoruz Onunla mutluyken saiden de bana mı yolu Satırlarımı dinlemeden tanıyorsun Yaramız olur Kulaklarına değen aşkı başkalarına yazdım say. Yaşamadık ya birlikte Seninle ölmedim say Bağırıyorum yıllardır Suçum yok duyamadıysan İçinde varsın diye bu şehri yakamadıysan Ellerini tutamadım ya gözlerini anlat Bu mevsimler senken Her baharım noksan Dumanlarla tutunurum ben hayallerime yoksan İsterdim yıldır Ellerinden tutma isterdim Papatyam Ol Hiç Bir Samans Olma Sen Yaz Gününde Serinliğim Kış Gününde Irkam Sana Dönüyordu Gönlüm Her Hazan yağmurunda Öyle Soldu Ki Coğrafyam Tek Bir Çiçek Olmaz Ellerini Tutamadım Ya gözlerini Anlat Bu Mevsimler Senken Her Baharım Noksan Dumanlarla Tutunurum Ben Hayallerime Yoksan İsterdim Yıldızları Ellerinden tutma. Papatyam ol hiçbir zaman solma Sen yaz gününde serinliğim, kış gününde ırkam Sana dönüyordu gönlüm, her hazan yağmurumda öyle soldu ki coğrafyam Tek bir çiçek konmaz Ben de dağları delerdim eğer bir şirin olsaydın Aşkı dudaklarına anlatırdım saçlarınla olsaydın. Sen de olsaydın gökyüzüme dolsaydın Benimle yaşaman için tek bir nedenin olmaz mı? Uçurtmalar gökyüzünde yalnızlık neyin nesi? Aklıma oynanan bir oyun sen delirmedin geçtiği yok iç sızımın Zamanla geçer dedin Ben artık nefes almak istiyorum Kogunu çekip birlikte yürümeliydik Ölüm kokan sokakları Sen artık nefretimle hiçbir şeyden azalmadım Şarkılarda neysem oyum Duymuyorsun ne aptalım cevabı Bende değil her gün seni soranların Yarım kalan baharlar Bana hazan yeri sevgi bana pişmanlık sana masal gelir aşkı başka tende araman gözlerinden atar seni Olmadığın tüm geceler hep bir olur boğar beni Ellerini tutamadım ya gözlerinle anlat Bu mevsimler senken her baharım noksan Dumanlarla tutunurum ben hayallerime yoksan İsterdim yıldızları ellerinden tutmak İsterdim papatyam ol hiçbir zaman solma Sen yaz gününde serinliğim kış gününde ırkam Sana dönüyordu gönlüm her hazan yağmurunda öyle soldu ki coğrafyam Tek bir çiçek olmaz Ellerini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 Sumanlarla tutunurum ben hayallerime yoksan İsterdim yıldızları ellerinden tutma İsterdim papatyam ol hiçbir zaman solma Sen yaz gününde serinliyim kış gününde ırkam Sana dönüyordu gönlüm her yağmurunda Öyle soldu ki coğrafyam tek bir çiçek konmaz